20'de bu halkın sesi açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Açıkça Bu seferin o zaman olurdu bu günü Hep dişine doluyor insan Günün <Gülüyor> tıkıtan bir harman Sağlısak o olurdu <Gülüyor> Bu benim bayramım. O benim bayramım. Gökyüzüne uçtu Kork balonlarım. Korkusun astım balonlarım. Şarkını söyler alkışlarım. Şarkını söyler alkışlarım. 23 Nisan bu benim bayramım. Evet Nisan bu benim bayramım. Kutlu olsun. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen afsancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir, o benim milletimin dirancak. Çatma kurban olayım çeyreğine en nazlı iler. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır hakka taban milletimi istiklal.